Bulutlu gecelerde tanıdım özlemi ve işte böyle gecelerde sevdim özlemi. Şiirler yazıyorum özlem üstüne. Düşler kuruyorum özlem üstüne. Her gün Özlem üstüne doğuyor. Günler geçmiyor özlemsiz. Düşmüşüm bir özlem peşine. Özlemli düşler kurup sarhoş düşüyorum. Şimdilerde adın kadar hasret olanı düşünüyorum özlem artık ölüm bile kötü değil özlemsizlik kadar